Öncelikle çok güzel bir ilk devre atlattığımızı düşünüyorum. Sadece iki mağlubiyet aldı. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir ses ilk er, ilk devreyi kapattık. Ama ikinci yarı er daha zor olacağını da biliyoruz. Daha iyi çalışıp inşallah şampiyon olacağız. Tek düşüncemiz, tek isteğimiz, tek dileğimiz de budur. Dünkü maçla alakalı da iyi oynadığımız bir maçti yine rakip kalemize bir defa geldi, gol oldu. Tabii devre arasına girdiğimizde böyle olmayacağını kendi aramızda konuştuk. Daha iyi oynamamız gerektiğini, kötü de oynamıyorduk aslında ama daha da biraz mücadele edip bu işi bitirmemiz gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımızla böyle konuştuk. Nitekim ikinci yarıdaki iki gol bularak 3 puan aldık ve kazandık. Devreyi de güzel kapattık, mutlu kapattık. Umarım ikinci yarıda ikinci devrede daha güzel sonuçlar alırız ve şampiyon oluruz. Öncelikle merhaba. Sezon başından beri biz biliyorduk ama dışarıdaki insanlar çok fazla favori olarak bizi göstermiyordu. Sadece hazırlık maçlarında bizi seyredenler favori gösteriyordu. Şu anda bu kadro yetersiz diyenler dışarıdan. Veya kendi içimizden, yani içimizden derken yorum yapanlar, yetersiz, bu kadroyla gidilmez diyenlerin hepsi şaşırmıştır. En azından bu kadronun ne kadar keyif veren, mücadele eden bir takım olduğunu herkes görmüştür. En az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz. Hatta ikincisiyiz. Son haftalarda yediğimiz gol olmasa en az gol yiyen takım biziz. Mücadele anlamında en iyi mücadele eden, tempo anlamında en iyi mücadele eden takımlardan biriyiz. Deplasman'da yenilmez denilen takımları yenen takım biziz. Ero, Ero 3-0 yenen tek kale oynayıp 2-0'dan 2-2 getiren biziz. Yani e, çok şükür Allah nazardan saklasın çok farklı bir takım, çok farklı bir aile ortamı oluşan e, bu camaya herkesin destek vermesi gerekiyor. Mansur'un dediği gibi ilk yarı Melemen maçı ile alakalı ilk yarı 1-0 geride, geriye düşmemize rağmen devre arasında herkesin gözünde ışık parlıyor zaten. Kazanacağından emin, mücadelenin bir tık daha yukarıya, tempo'nun bir tık daha yukarıya çıkartacağından emin olan bir takım. Soyma odasına takımı desteklemek için inen yönetim, başkan, herkesin bu takıma büyük bir katkısı var. Hem madden hem manen. O yüzden bizi dışarıdan bozmak isteyenlere söylediğim şey şu. Mahcup olmayın, destek verin. Bizlerle birlikte sizler de sevinin. Bu takım elinde sonunda inşallah e, sezon sonu o kupayı buraya getirecek. O zaman mahcup olmayın. Bizle beraber ikinci yarıya, ikinci devreye bizle de beraber başlayın. Destek olmaya. Sizler de o sevincin yanında olun. Diye söylüyorum. Şunu da ekliyorum ki maçta ilk yarı Taner'le alakalı türbünden, işte dışarıda yorum yapanlardan büyük tepki var. Taner daha 20 yaşında, 21 yaşında çok yetenekli. sağ içerisinde 1'e 1'de, özellikle 2'ye 1'de, 3'e 1'de, 4'e 1'de sorumluluk alabilecek yetenekli bir oyuncu. E Tabi daha eğitim, tecrübe bunlar çalışma bunların hepsi üstüne olduğu zaman Taner çok çok iyi futbolcu olmak olması gerekiyor. Taner gibi birebir de üstüne giden bir tek oyuncu var Okan da. E, Okan olmadığı yerde Taner çok çok daha iş yapabilir. Gelecek Adana bu takıma çok katkılar yapabilir. O yüzden sadece Taner'in ismi geçti diye söylüyorum her futbolcuya büyük katkı vermesi gerekiyor. Hele, hele ki ikinci yarıda. O yüzden her futbolcumuz değerli, e, gelecek olabilir. Giden olabilir. Kim çıkarsa çıksın sahaya herkesin dışarıdaki yorumcuların, tribündeki taraftarlarımızın destek vermesi gerekiyor ki sezon sonunda hep beraber tekrar sevinelim. Evet. Teşekkür ederim. Biz bir şeyi atladık, unuttuk. Ömer Başkanım söyler misin sen gelip? Evet. Buyur. Evet. Buyur Başkan. onu sana bıraktık. En son sana bıraktık. Çünkü çok değerli olan bir şeyi unutmadık evet. aslında ama sen söylemen için sana bıraktık. Teşekkür ediyorum. Ee, bugün rahmetli kaptanımızın şeyhimizi özerin vefatının yıl dönümü başkanımız adına yönetim adına tüm cami adına kendisini rahmetle saygıyla anıyoruz.